Merhaba, şimdi bunun bir kan damarı olduğunu düşünelim. Boru gibi göründüğünün farkındayım ama bu çizim vücudumuzdaki uzun bir kan damarını temsil ediyor. Anlaştık mı? Damarın direnci 8 ve buna bağlı 3 tane damar daha var. İkisi geniş, bir tanesi diğerlerine göre daha dar olsun. Dar olan damar böyle devam ediyor. Ve bunun direnci de 10. Daha geniş olan damarları da, ne yapalım? Şöyle çizelim. Bunların dirençleri dar olanın yarısı kadar. Yani 5 olsun. Bu 3 damar bu noktada daha kısa ve direnci 3 olan bir damarda birleşiyorlar. Evet, şimdi size buradan girip buradan çıkan kanın maruz kaldığı toplam direncin kaç olduğunu sormak istiyorum. Soruyu biraz daha açıklamamı isterseniz diye düşünüyorum. Şimdi kan buradan direnci 8 olan damara girecek. Bu noktada direnci 5 ya da 10 olan 3 damardan birini seçecek. Sonra, bu üçünden gelen kan, burada direnci 3 olan damara girecek ve buradan da çıkacak. İşte buradaki toplam direnci, yani RT'yi bulmamız lazım. Soruyu iki bölüme ayırıp çözmek istiyorum. Birinci bölümde, buradaki sarıyla işaretlediğim kısmın direncini bulacağız. Bu direnci bir önceki videoda kullandığım formülle, yani rt eşittir 1 bölü, 1 bölü 5 artı 1 bölü 10 artı 1 bölü 5 işlemini yaparak hesaplayabiliriz. Kesrin paydasındaki kesirlerin ortak paydası 10 olacak. Paylarında ise 2 artı 1 artı 2. Buradan 1 bölü, 5 bölü 10, yani 10 bölü 5 elde ederiz. Bu da 2 eder. Evet, çizdiğim şeklin ortasındaki sarı kutunun direnci neymiş? 2'ymiş. Bu sonuç paralel bağlı devrelerdeki toplam direncin, bileşen dirençlerinden küçük olması gerektiği kuralı ile tutarlı. Sonuçta 2, 5'ten ve 10'dan küçüktür. Öyle değil mi? Sorunun ikinci bölümüne geldiğimizde, şeklimizi artık dirençleri sırasıyla 8, 2 ve 3 olan 3 damar olarak özetleyebiliriz. Ve bu damarlar seri bağlı oldukları için toplam direnci, 3'ünün dirençlerini toplayarak bulabiliriz. Şimdi hemen yazalım. RT eşittir 8 artı 2 artı 3. Yani 13. Demek ki toplam direnç neymiş? Evet, cevabımız 13. Bu sorunun cevabını bulduk ama şimdi sizin bir de insan vücudunun toplam direnci hakkında düşünmenizi istiyorum. Vücudumuzda bu şemadakine benzer binlerce damar olduğu için vücudun toplam direncini bulmak tabii ki de bu örnekteki kadar kolay değil. Ama yine de bir düşünün. Hoşçakalın.